Selam arkadaşlar, ben bir sürü kas çıkarttım şimdi, e, bu kasları neden bu kadar çıkarttım açıklayayım. E, ben Marul diye bir tane arkadaşımız demiş ki 400 TL'den başlayan kaslar videosu yap demiş, e, ben de olur dedim. E, tabii ki 400 TL'den başlayan kaslar arasında Draken modeli var, o da Axis'in bir modeli. FF352, FF353'ler var ls e, onlar da hani belirli bir fiyatın üstüne çıktı. Ee, ama yine hani reskinin FF320'si var. Onlardan alınabilir. FF, e, şu FF diyor. Aksis'in direken yani kasları yaklaşık o fiyatlar. Yani 400 liralardan başlıyor yaklaşık. Hatta 375-380 liradan başlayan olan modeller de var. Ama dolar biraz çıktığı için istedik fiyatları değişmiştir. Ee, eğer hani burada gelip, mağazada gelip e, nakit alırsanız e, galiba %5 %10 e, %5 galiba indirim oluyor. Ama tabii mağazaya gelmek bir risk ee, i̇nternet sitesinden alışveriş ederek riski en, en aza düşürebilirsiniz. İnternet sitesinden alışverişiniz e, her zaman ilk önceliğiniz olsun şimdi. Mağazada hani zaten çok fazla kişi uğramıyor. Biz de çok fazla tercih etmiyoruz gerçekten. Özellikle internetten alışverişe yöneliyoruz insanları. O yüzden bunların hepsinin linklerinde aşağıya 400 liradan başlayan 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 diye öyle sıralayacağım. Oradaki linklere tıklayarak bakabilirsiniz. Aksis, streken, kastar. Yine 400 lira civarından başlıyor. Bir üstü Aksis Eagle'lar. Axis Eagle'ları da Ganyu'dan tanıtmıştım. Biyolojik tanıtımda da vardır. Bu detaylı bir tanıtım mı? Ortalama bir tanıtımdı. Bu kask alınabilir. Bu kaskını alıp kullanabilirsiniz. Yine YSKF 320 var galiba burada. Evet, benk, siyah, sarı kapalı kask. Bundan da alabilirsiniz. Bu tabii birazcık daha üst fiyatlı bir kask. E, renkli renkli özellikle çıkarttım e, bunların özelliklerini zaten biliyorsunuzdur Hani ön tarafında yine işte şu şekilde açılan bir cam var burun pedi var işte çene pedi var gözlükle giyilebiliyor üst, alt ve arka hava çık giriş çıkış kanalları var mesela bu 1550 gramlık bir kask bence biraz ağır bir kask ama gözlükle giyilebilmesi bir tane Güneş üzerinde olması, pin nok bağlantısının olması bence iyi bir kask yapıyor. Çünkü iç petleri de benim hoşuma giden bir kask. Ee, bu da alınabilir. Ee, Keza hani, Axis Eagle'da gerçekten e, güzel bir kask. E, ama bence hani bunun dış yapısı, dış kabuğu biraz daha küçük. Yani bunu alacağınızda bunu alabilirsiniz. E, bu da hani gözlükle giyilemiyor, gözlük kanalı var. E, işte, e, hava kanalları, kanalları falan çok iyi yapılmış daha güçlü bir kask isterseniz e, yine hani e, LS2 Vector Evo'lar var bu Vector Evo'lar RJ22 turbesel sahip bu 1400 gramlık bir kask mesela bunun da yine bir güneş yüzleri var e, yine hani gözlükte giyilebiliyor işte ön e, nedir, burun pedi var gözlükle rahatlıkla giyilebiliyor gözlük kanalları çok iyi çünkü ben bundan kullandım e, iç pek yapısı güzel Nikrometrik bağlantısı var ee, ve işte e, hani nefes alabilir bir yapısı var, güneş üzeri var. Yandan çarpmalara karşı şurada dayanıklı bir e, nokta oluşturmuşlar. Bu da olabilir ee, ön havalandırma, üst havalandırma ve arka hava çıkış kanalı var. Dediğim gibi 1400 gramlık bir kask. Ee, mesela burada 1550 gramlık bir kask. Ee, bu aksis rakenden kaç gramdı? 1500 gramdı. Axis e, Eagle'lar kaçtı. 1600 gramlık kaslardı. Bunlardan alınabilir. Ee, daha önceden de tanıttığım bir tane hani daha üst seriye kaslardan bir tanesi işte hani diyelim 400 lira, 600 lira biraz geçkin. 600 lirayı biraz geçkin. Ee, i̇şte 1000, 1000 lirayı, 1200 lirayı geçkin. Bir de e, Bel kovalı var. Bel bel kovalı de en son baktığımda 765 lira civarındaydı. Şimdi 835 lira, 860 lira civarında falan olabilir. O kaslar da var. Araya ekleyeyim burada. Shark ee, e, skeebollar var. E, bunlar biraz daha üst fiyatlara. E, bu hadi bu da alınabilir. Bunların biliyorsunuz şu kısımlarında e, ışık yanıyor. Ee, ve yani sizin görünüzlü arttırıyor yani görünür olmak iyidir ama ne kadar arttırıyor evin değilim ee, bu arada hani şöyle bir detay vereyim ee, şimdi bir e, renk kombinasyonu ile alakalı geçen gün bir şey paylaşılmıştı nasıl bir şeydi ee, bir kişiyi işte hani bir montunuz var montunuz siyah olduğu zaman e, 100 metreden görebiliyorsunuz ee, işte montunuz e, 200 metre gittiğinizde siyah montu fark edemiyorsunuz veya işte renkli mont, fosforlu montlar daha çok görünüyor filan falan gibi bir detay vardı öyle bir detay paylaşılıyor birçok yerde de bu paylaşılıyor. Bunun hatalı olduğuna dair bir video seyrettim arkadaşlar ben o, fakat o videoyu bulamadım o videoyu bulunca paylaşacağım olmazsa o videoyu ben çekeceğim. Çünkü hani işte fosfolumun 400 metre ilerden de görünür, 800 metre ilerden de görünür, 1 kilometre ileriden de görünür. Bunları göremeyeceğimize dair 300 metreden sonra veya işte 400 metreden sonra, 250 metreden sonra görüşün sadece e, siyah renk görünebileceğine veya lacivert görünebileceğine dair ilgili bir videoydu. Neyse şimdi kaslara dönelim. Ee, bu kaslar e, arasında hani e, bel kovalı fire vardı onu getireceğim. Yani çabuk buldum. Bel kovalı biliyorsunuzdur zaten. Ee, hani üst havalandırma kanalları var, arka hava çıkış kanalları var, ön hava giriş kanalları var. Tabii bu güneş vizörsüz bir model. Ee, ama hani içpedleriyle Berlin e, tarihçesinde okursanız hani e, kurulmasında e, yarışlara nasıl sponsor olduğunu. Ee, ne tip kaslar ürettiğini, ne kadar güvenli olduğunu zaten duyarsınız. Ee, bu e, bence hani orta güvenlikte bir kask. Yani başlangıç kaskı olur mu? Başlangıç kaskı diye bir şey var mı? Başlangıç kaskı diye bir şey yok. Kafamızın e, değeri önemlidir. Çünkü zaten hani e, kafamız hayatımız demektir. E, zarar geldiği zaman zaten ölüyoruz. E, Bell e, Qualifier'ın e, ağırlığı 1587 gram olarak e, belirlenmiş. Bu 800 liranın biraz üstünde bir kask. Şimdi 900 liraya falan gelmiş olabilir. Ee, hani iç petleri iyidir. Ee, double D bir bağlantısı var. Hani bu o, fiyat skalası içinde Double D'si olan e, en uygun kasklardan bir tanesi. Ama dışı polikarbondur. Ee, galiba hani bununla beraber satılmıyor. Beyaz e, dış, şeffaf dış vizörüyle satılmıyor. Böyle sarı vizörüyle satılmıyor sanırım. E, bu kaskı da hani bu sıralamanın arasında göstereyim dedim. E, bir de e, araya girebilecek kasklardan bir tanesi şu e, e, e, S700-S900 yani Shark Riddle Straton diye geçen kask. E, bu kask da güzel kasklardan bir tanesi. Bunların fiyatlarını zaten üstüne belirteceğim böyle. E, buradan bakıp hani aşağıdaki yorumlardan görüyorum açıklama kısmında. E, detaylarına bakıp oradan linkleriyle sitemizden girip isterseniz alabilirsiniz. Bazı kasların e, bedenleri kalmıyor elimizde. E, o bedenleri kalmayınca hani e, istediğiniz renklere ulaşamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi internetten e, siparişler de çok fazlalaştı. E, o yüzden de hani, e, bazılarının renklerini e, ve e, beden seçeneklerini bulamayabilirsiniz. Bu gözlükle giyilebiliyor. Bu e, şu mikrometrik bağlantısı var. İç pet güzel. Ee, ve hani, e, bunun da bir güneş yüzeri var ve güneş yüzeri şu tepeden e, kapanıyor. Şu tepeden şöyle kapanıyor. Ee, geniş kutuçsuz var. Üst, üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları denen şeyler bunda yok mesela. Ee, ön hava giriş kanalı var. Şu kısmında böyle bastırınca açılıyor. Bir burun pedi, e, hani ters bir burun pedi var, evet. Ee, ve hani çene pedi şöyle ufak yapılmış. Bu da o kaslardan bir tanesi. 400 liradan başlayarak e, üst fiyatlara doğru çıkan kasları tanıtmaya çalışıyorum. Yani bir de şu var. Bu da o kaslardan bir tanesi. Bu kasta çene açılır bir kas. Ben yani çene açılır kasları çok tavsiye etmiyorum ama. E, isteklisi oluyor gerçekten e, bu LSK'nin ff 361i Brownie mavi e, kask bu çok fazla kalmamış olabilir elimizde yani ya bir tane ya da iki tane falan kalmıştır hatta olmayabilir e, hani bu dayanıklı bir kask e, ve hani çene açılır olduğu için tabi çene açılınca e, bu dayanıklılığının e, bence hani dış kabın dayanıklılığının çok bir etkisi olmuyor yani bir risk aslında ama burada alınabilecek kaslardan bir tanesi diyebilirim çene açılır kaskı almak isteyen arkadaşlar alabilirler mikrometrik bir tane bağlantısı var içbetleri güzel güneş füzürü. Bir dakika. şöyle açalım şunu şuradan güneş yüzüğü şu aşağıdan şöyle hareket ettiriyor şöyle açılıyor Tekrar şuna bakınca tekrar kendisi geri kapanıyor. Bu da alınabilir. Ben çok tercih etmiyorum ama e, almak isteyen olursa ben linkini aşağıda paylaşacağım. Bunların da fiyatlarının hepsini üstlerine yazacağım. Böyle videoda görebileceksiniz. E, umarım yararlı olmuştur. E, ben niye sizin tüm isteklerinizi e, bitirdiğimi zannediyorum. E, bir tanesi de e, Suzuki GSX 125R alacağım. Bir tane Kombin demiş. Ee, neyse, şimdilik bu kadar. 400 TL'den başlayan kaslar e, için işte 2500 liraya 3000 günlere kadar giden kasları paylaşmaya çalıştım. Hani daha farklı seçenekler var mı? Ee, mesela ADB K5 var, şu bertler falan var. Ama onlardan hani böyle tek tek kaldı elimizde. Onlardan hani çok fazla paylaşamıyorum. Schubert kastan bir tane kaldı. Ee, S2 M1 var mesela, S2 Sport var. Ama bir beden var yani, hani o da ee, XS kalmış bir tanesinde e, XX large beden var M1 modelinde e, O yüzden de hani e, onların da hani sitemizde yeri yoktur zaten sistemize koymamışızdır e, Onlara da sunmuyorum özellikle ki yani Aa, bunun bedeni yok deyip geri çıkmayasınız diye Yerarlı olduğunu sanıyorum Hepinize iyi sürüşler